Yeni şeyler gelmiş ya. Bu ne? De 65 oluk sanmış. Çok gereksiz. Ne? Outgrave tırman. Allah Allah. Ee, bunun ne olduğunu bilen var mı acaba? Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'taki kıyafet hatalarına bakacağız arkadaşlar. Yani kıyafet hataları derken, unuttum ya. Evet yani Roblox'ta hani biliyorsunuz ıı, son biliyorsunuz ki ıı, son zamanlarda böyle Hani hep iriyor kıyafetler getirmişlerdi, böyle sivit mevit getirmişlerdi, saçma sapan şeyler getirmişlerdi. İşte size onlardan bir tane örnek göstereceğim. Bu ne? Arkadaşlar üstümde şu an bir tane çuval var, bir tane yuvum var arkadaşlar, çuval var üstümde. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela yani ilk saçmalık bu olabilir yani. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki? hani zaten arkadaşlar yani ben nadir o, nadir görüyorum herkes almıyor. Yani bazı oyunlara girdiğimde. Ah fakirim. Bakın 3 liram var. 3 Robux. Arkadaşlar 3 Robux'a alabileceğiniz şeyi söyleyeyim size. Gerçekten bir şey alabiliyorsunuz bu Robux'la. Evet 3 Robux'la sizi bu neyle Bakın. Hatta... Göremiyorsanız... Ekran görüntüsüne... Alıyorum. Black Slacks. Böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Bir Robux ya. Kanka... Free yaparsın, bedava yaparsın... Niye? Hani... Bir robuxumda da hesabını yapan... Ben bir oyun görmedim yani. Bu kadar... Olmaz yani. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdiki saçmalık ise Bu sefer bomba var. <Gülüyor> Çok güzel değil mi arkadaşlar? Muhteşem. Bakın. Bu olmadan ki alem ve bu olduktan sonra üstüme gelen pişmanlık ise 50 Robux ya. 2 kuruşumu vermem ya. Cidden çok şey. <Gülüyor> Hadi. Şuna bakalım. Gucci. Gucci. Hadi bu fena değil de. Yani bu falan. bayağı şirkinmiş. Bu neymiş? Ben dur lan bu kız için. Aa, tamam. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kaplan kürkü yapmış adamlar. Evet. Bu şans <Gülüyor> Ding ding. Kaç Robux'muş? 79. Bayağı değiyor ya. Biliyor musunuz? Bayağı değiyor. Aa, bunun bir de renklisi var. Cık. Bakın. Bu renklisi şey nedir o? Heh. Bu da şey normali. Bir de siyahı varmış. Bu da kedi şeyi. Evet. Yani böyle bir şeyi yapma sebebinizi ben anlamıyorum Anlamak da istemiyorum Ya beyazını da yapmışlar Akıl saldığımı kaybedeceğim şimdi bir Tövbe ya Evet Bu da var Bii. Bak Bu kız için Kız için değil mi bu Tım tım tım tım tım Zaten bir tanesini beğensek de alamayız. Robux yok çünkü. Evet. Zebralısını yapmışlar. Neyse artık bunlardan uzaklaşalım ve şöyle bir şeye gelelim. Bir şey diyeceğim. Ee, pa Pantolonla muydu ha. Baksanıza. Pantolonla bayağı uyudu hatta. Robux'um olsaydı ben bunu alırdım. Yarın Robux alacağım zaten. Neyse. Ben bunu favorilere ekliyorum. Bir tanesini beğendim ama. Güzel yani. Hakkını veriyor. Hatta arttırıyorum. Ekran kaydını da alıyorum. Yani ekran görüntüsü alıyorum. kaydı değil. Şimdi ben bunu fotoğraflar kaydettim. Robux aldığım gün. Bunun ismine bakacağım. Gireceğim sonra yukarı arayacağım. Şurta çıkacak. Ben normalde böyle buluyorum her şeyi zaten. Tak diyeyim mi? Ama bir de saklama alanı var ya bunun. Hmm, tabi. Arkadaşlar bu bizde var zaten. Kuşanılmış envanterimizde var zaten. Bu arkadaş şöyle çıkardığım halde yine kafamda. Çünkü bu bizde var. Evet var. Neyse. Ama buradakilerin hiçbir yok. Yalnız şu geyik boynuzu da var. Bu da kuşanılmış görmüş olduğunuz gibi. Şöyle çıkardım yine kafamda. Bunların hepsi bende var. Bu maske de var. Bakın. Çıkardım ve yine var. Bunların hepsi var bende. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldim Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarımı likelayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sanki... Şuradaki. Bu tişört dikkatimi çekti. Cidden mükemmel bir tasarım. Evet arkadaşlar bu da bonus olarak sayalım. Ve bay bay. Piş.